Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Yine bir güncelleme ayında daha beraberiz. Peki Brawl Talk ne zaman? Brawl Talklar genellikle cumartesi günleri olduğundan dolayı 4, 11, 18 ve 25 Aralık'tan birisinde olacak. 4 Aralık geçti, 25 Aralık ise yılbaşı güncellemesi için çok geç olacağından 11 ve 18 Aralık kalıyor sadece. Hediyelerin son günü her zamanki gibi 25 Aralık olacağından dolayı ve yaklaşık 10 hediye verildiğinden, 13 Aralık'ta hediye vermeye başlarlar ve 25 Aralık'ta da son hediyeyi verirler. Brawl Stars'ın dönümü de 12 Aralık olduğundan dolayı Brawl Talk 11 Aralık'ta gelecektir. İlk hediyeler mega kutu, güç puanı gibi şeyler olacaktır. Ayın 15 inde güncelleme ile yeni şeyleri getireceklerdir. Bu sefer yeni ücretsiz karakter vereceklerini sanmıyorum çünkü oyun zorlaştı ve bir yeni karakter ekstra daha fazla güç puanı ve altın demek. Yine son hediye olarak kostüm vereceklerdir ancak puanı ve altın demek. Yine son hediye olarak kostüm vereceklerdir ancak. Peki bu güncellemede neler gelecek? Brawl Pass sezonu 17 Ocak'ta bitecek. Yani bu güncellemede yeni sezonu duyuracaklarını sanmıyorum. Her yerde dolaşan B13 adlı kameraman, yazar olan robot ile bize verilmek istenen mesaj robotların Rimadıl olacağıdır. Üstüne bir de robot işgali gibi robotlara karşı yeni oyun modu da gelebilir. Bu güncellemede yeni karakter sadece bir tane gelecektir diye düşünüyorum. Ve bir iki video önceki yeni kostümler bu güncellemede gelmeyecektir. Hediye talanı oyun modunu da geri getireceklerdir. Ancak ve ancak bunların sadece fikir olduğunu sızıntı olmadığını da belirtirim. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.